Kıymetli hocalarım, kıymetli katılımcılar, değerli izleyiciler, Türkiye Sosyal bilimler Semfoli'nün ikinci günündeyiz, son oturumdayız. Son oturum, Psikolojisi ve Tim Psikolojisi araştırmalara üzerine olacak. Oturum başkanımız Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Kıymetli Hocam, Profesör Doktor Mustafa Koç. Değerli hocam, buyrununuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, katılımcılarımız, sunumcularımız, Akşamın bu saatinde e, bizlerle olmayı tercih eden ilim, bilim yolcuları. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, sempozyumumuzun son oturumu, 11. oturumumuz din sosyolojisi ve din psikolojisi araştırmaları üzerine. E, dolayısıyla bu oturumumuzda 3 bildiri sunumumuz var. E, ikisi Din Sosyolojisi birisi Din Psikolojisi alanında ben hemen o oturumumuzda sunum yapacak olan katılımcılarımızı tanıtmak istiyorum. Birinci sunumumuzu araştırma görevlisi Fatma Nur Dikmen ve Profesör Doktor Kemal Ataman Bey. Ee, hazırlamışlar. Şehitlik olgusunun arkeolojik bir analizi. Oldukça e, ilginç ve önemli bir başlık. İkinci sunumumuz e, Bekir Şahin Bey tarafından yapılacak. E, bundan önce şunu atladım. Özür dilerim. Araştırma görevlimiz Fatma Dikmen ve Profesör Doktor Kemal Ataman Bey, Marmara Üniversitesi'nden katılıyorlar. Sempozyumumuza hoş geldiniz. Kıymetli e, hocalarım. Hoş bulduk hocam. İkinci e, sunumumuz toplumsal ve zihinsel dönüşümün deizme etkileri. E, Bekir Şahin Bey, doktorant, Bekir Bey sunacak. Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nden Bekir Bey de eee şu anda burayı alamıyoruz herhalde veya burada mı? Veya ben Bur mi buradayım, buradayım, buradayım hocam. Bekir Bey, de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Peki. Ee, üçüncü sunumumuz da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden din psikolojisi doktorantımız, ee, benim de öğrencim ee, Halime Hilal Taşkın hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Şimdi umarım bereketli, güzel, son, tabii son oturumlar devamlı takipçiler için biraz yorgun ve yorucu oturumlardır ama çok da katılımcılarımızın vakitlerini düzenli ve zamanlı kullanacağını ümit ederek lafı uzatmadan ben ilk sunucumuza, katılımcımıza vermek istiyorum mikrofonu. Şehitlik olgusunun arkeolojik bir analizi tebliğiyle bildirisiyle araştırma görenlerimiz Fatma Nur Dikmen ve Profesör Doktor Kemal Ataman Bey'e söz veriyorum. Buyurun kıymetli hocalarım. Evet, Sürelerimiz 20'er dakika. Mikrofonu size veriyorum. Merhabalar hocalarım. Öncelikle sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim. Bu sempozyumda, bu oturumda benim sunacağım bildiri İslam geleneğinde şehitlik olgusunun arkeolojik bir analizi başlığını taşımaktadır. Bu sunumun konusu ise şehitlik olgusunun nasıl ortaya çıktığını, şehit kelimesinin bugünkü manadaki terimsel anlamını, yüklenme sürecini ortaya çıkarmaktır. Tarihsel bir iş sürümüyle ortaya çıkarmaktır. Ee, çalışmanın verileri Kemal Asalan hocam ile e, sürdürmekte olduğumuz, onun danışmanlığında sürdürmekte olduğumuz doktora e, tezinin veri setinden hareketle oluşturulmuştur. Doktora tez konum ise şehitlik olgusunun sosyolojik bir analize başlığını tanış, taşımaktadır. E, tezin temel argümanı ise insanların inandıkları benimsedikleri inanç, değerler ve ideolojiler uğruna hayatlarını feda etme eylemlerinin e, insanlık tarihi boyunca e, tüm toplumlarda, farklı bağlamlarda ve farklı biçimlerde de olsa bir şekilde var olduğu, var olmaya devam ettiğidir. Ve böyle bir eylem asil, soylu, kutsal bir e, ölüm, kutsal bir eylem olarak görülmektedir. Bu doğrultuda... E, Öncelikle ilahi dinlerde, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam geleneğinde şehitlik olgusunun iz, e, izini sürmeye çalıştık. Ve beşeri ideolojilerde de e, bu böyle bir çalışmaya devam ediyoruz. E, bu sunumda da e, İslam geleneğinde şehitlik olgusunun e, nasıl ortaya çıkıyor? <gülüyor> e, şehit kelimesinin bugünkü manayı kazanma süreci yaşayacak. E, ele alınmaya çalışacaktır. Bununla ilgili e, yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz verileri, bulguları burada sunmaya çalışacağız. Peki niçin e, burada böyle bir tebliğ sunmak istedik? Niçin böyle bir çalışmayı e, gün yüzüne çıkarmak istedik? Çünkü e, doktora test çalışmamı sürdürürken Yahudilik ve Hristiyan geleneğinde şehitlik olgusunun nasıl ortaya çıktığı, Martir olarak e, Hristiyan geleneğindeki karşılığı olan Martir'in bu terimsel manayı nasıl yüklendiği hakkında literatüre başvurduğunda konuyla ilgili açık, seçik ve metinsel kanıtlara dayanan bilgilere ulaşmak kolay ve mümkün iken, İslam geleneğinde böyle bir e, inceleme için, böyle bir çalışma için literatüre başvurduğumda muğlak bir tabloyla karşılaştım. E, bu muğlak tablonun iki temel sebebi e, olabileceğini düşünüyoruz. Bunlardan birincisi Batı literatüründe şehitlik olgusuyla ilgili çalışmalarda İslami şehitlik olgusunun e, Grek helen kültüründen ve Yahudi Hristiyan geleneğinden ödünç alındığı şehit kelimesinin de martirin tercümesi olduğu iddiasına dayanmasıdır. Batı literatüründeki çalışmaların. E, ikinci sebep ise Türkçe literatürdeki çalışmalarda ise ya e, bu şeyler, ya bu iddialar Batı literatüründeki bu iddialar doğrudan kabul edilmiş, İslam'ın birincil kaynaklarına başvurulmadan bu iddialar doğrudan kabul edilerek çalışmaya devam edilmiştir. Yahut da diğer bir kısım çalışmalarda şehit kelimesinin ve aynı kökten gelen türevlerin Arapça sözlüklerdeki etimolojik karşılıklarına, şehitlikle ilgili hadis ve ayetlere yer verilmekle yetinilmesidir. Bu bahsedilen iddialara hiç değinilmemiş olmasıdır. İslam geleneğinde şehitliğin kökenine dair Batı literatüründe yer alan çalışmalar, çalışmaların e, klasik oryantalist paradigmanın ödünç alma, borrowing iddialarının e, bir devamı niteliğinde olduğu görülmüştür. E, Goldziher ve Bensink'in e, çalışmalarına dayandırılan bu iddiaları genel hatlarıyla e, şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi şehitlik olgusu, Greek Helen asil ölüm, noble death idealinden ve e, Yahudi bilhassa Hristiyan geleneğindeki e, ilk şehitlerin tecrübelerinden e, devşirilmiştir, ödünç alınmıştır. Şehit kelimesinin kendisi de e, Hristiyan geleneğinde bu olgunun karşılığı olan Martyr ve Grekçe Martus'tan tercüme edilmiştir. E, bu tercüme e, Goldziher şöyle söylüyor bu konuda e, Şehit kelimesi şüphesiz Arapça bir kelimedir. Ancak ee, Filistin'in fethinden sonra e, Hristiyanlarla etkileşim neticesinde martir kelimesi tercüme edilmiştir. Martir ya da martus kelimesi yeni Ahit'in sabit e, asli terimlerinden biridir ve inancı uğruna hayatını feda ederek inancına şahitlik etme idealini taşımaktadır. İşte bu ideal şehit kelimesine e, uygulanmıştır demektedir. Hatta devamında Müslümanlar Hristiyan geleneğinden aldıkları pek çok kavramda olduğu gibi şehit kavramının da bu kökensel dönüşümünü unutmuşlardır demekte. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen şehit ve şüheda kelimelerinin bugünkü terimsel manadaki şehit olmaktan ziyade tanıklar, itirafçılar, şahitler manasında yer alıyor olmasında bu durumun yani vahiy ortamında şehit kelimesinin şehitlik manasında kullanılmadığının bir göstergesi olarak e, öne sürmektedir. E, buna göre bu kelimelerin, Kur'an-ı Kerim'deki bu kelimelere şehit anlamı, zaten e, yalnızca şu Heda kelimesine şehitler manası yükleniyor, e, tefsir geleneği sayesinde gerçekleştiğini iddia etmektedir. Yine Arapça sözlüklerde İslam alimleri şehit kelimesini açıklarken, şehide niçin şehitlenilmiştir diye bir başlık açarlar. Ve burada hadislerden, ayetlerden hareketle e, işte, Ölümlerine meleklerin şahit olduğu, hazır bulunduğu, e, Hazreti Peygamber'in ahirette onların bu eylemlerine, bu mücadelelerine, bu fedakarlıklarına şahitlik yapacağı gibi e, unsurlardan hareketle bir açıklama yaparlar. E, bu açıklamaları da zorlama ve şehit kelimesiyle terimsel mana arasındaki ilişkiyi e, kurmak için zorlama ve hatta uydurma e, bir yaklaşım olarak değerlendirirler. Bu araştırmacılara göre şehit, e, likle, şehit, şehit kelimesiyle ilgili bu problemler yalnızca filolojik bir problem değildir. E, bu Müslümanlar arasındaki fedakarlık ve mücadeleye matuf tutumun erken Hristiyanlık tecrübesinden devşirildiğinin bir göstergesi olarak görürler. Şimdi bu yaklaşım ve iddialara bakıldığında e, metinsel kanıtlardan yoksun olduğu, e, sağlam temellerden yoksun olduğu görülmektedir. Ee, bunun bir diğer göstergesi olarak Albrecht Not Müslümanlıkta ve Hristiyanlıkta kutsal savaş ve kutsal mücadele başlıklı çalışmasında e, Hristiyan geleneğindeki özellikle Haçlı seferlerindeki din diline şehitlik söylemine başvurularak askerlerin e, savaşa, seferberliğe teşvik edilmesinin Müslüman geleneğinden etkilenerek e, başvurulduğunu söyler. Buna göre e, Hristiyan din adamları Müslümanların kısa sürede e, askeri başarılar elde etmesini, fetihleri, fetihlerle e, politik hakimiyetini genişletmesini, e, din dilini kullanarak, şehitlik söylemini kullanarak askerleri cesaretlendirmesinde olduğunu görüp e, böyle bir uygulamaya başvurduklarına iddia eder. Bu iddiasını da Hristiyan geleneğindeki şehitlik olgusuyla İslam geleneğindeki şehitlik olgusundaki ortak unsurlar üzerinden, yani cennet e, vaadi, ebedi hayat vaadi, kefaret gibi günahlara kefaret gibi ortak unsurlar üzerinden e, temellendirmeye çalışır. E, sonuç olarak biz burada şunu görüyoruz: e, şehitliğin asil, soylu ve erdemli boyutlarının e, İslam geleneğindeki şehitliğin asil, soylu ve erdemli boyutlarının Hristiyan ve Grek kültürüne borçlu kılınırken şiddetle özdeşleştirilen e, boyutlarının kendine özgü olarak kılındığı görülmektedir. E, bu da belki iyi niyetli bir yaklaşım olup olmaması ayrı bir konu olabilir ama e, bilimsel yetersizlik ve ciddiyetsizlikle izah edilebilir. İşte biz bu çalışmada şehitlik ordusunun ortaya çıkış ve gelişim sürecini Şehit kelimesinin bugünkü terimsel anlamı kazanma sürecini ortaya çıkararak literatürdeki bu muğlak görünüme, bu boşluğa bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Peki biz burada nasıl çalıştık, nasıl bir yöntem benimsedik? Bunun için meselenin tarihsel boyutuna ağırlık verilerek, vererek İslam'ın birinci İslam tarihinin birincil kaynaklarına, e, Arap sosyal yapısını ve kültürel hayatını yansıtan e, Arap şiirine ve şehitlikle ilgili ayet ve hadislere, bağlamlarını da göz önünde bulundurarak e, başvurduk. Bu literatürü inceledik. E, ilgili literatürde karşımıza çıkan şehitlikle ilgili belirli olayları metinselliği içinde değerlendirip anlaşılır kılmaya çalıştık. Bunun için de betimsel bir model kullanmayı tercih ettik. Betimsel bir yön, betimleyici bir yöntem kullandık. E, bu inceleme sonucunda elde ettiğimiz bulgular ise şöyle. E, İslam tarihi kaynakları incelendiğinde İslam'ın ilk şehidi olarak e, inançları uğruna eziyet altındayken iken hayatını kaybeden inancını vazgeç inancından vazgeçmektense hayatını feda eden Yasir ailesi ve Hazreti Sümeyye olduğunu görmekteyiz. Ancak bu tür şehitlikler, pasif şehitlik olarak nitelendiriyoruz bunları, bu tür şehitlikler İslam tarihinde birkaç dikel örnekle sınırlıdır. İslam geleneğindeki şehitliğin temel parametrelerin, parametrelerinin Bedir ve Uhud savaşlarında belirlendiği görülmektedir. Özellikle Uhud savaşında e, Hazreti Hamza İslam'ın İslam şehitlik idealinin örnek modeli olarak kahraman, savaşçı, mücahit şehit örneği olarak cisimleşmiştir. İslam tarihi metinlerindeki bu metinler, bu savaşlar incelendiğinde sahabenin savaşa katılmaya son derece iştiyaklı olduğu görülmektedir. Buna karşılık Hazreti Peygamber'in yer yer onları, onların bu iştiyakını desteklese de daha sükunetli bir tutuma sahip olduğu görülmektedir. Hazreti Peygamber'in savaş öncesi hitaplarında Ölümü kutsamaktan ziyade dikkatli, sabırlı ve sabahatkar olmayı tavsiye etti yani yaşamayı öncelediği görülmektedir. Yine e, dikkat çeken bir diğer husus, sahabeler ile Hazreti Peygamber arasında geçen diyaloglarda şehitlik olgusunun mahiyetine tam manasıyla hakim olmadıklarını görüyoruz. E, nasıl görüyoruz bunu? E, bu savaşlarda özellikle Hazreti Peygamber'e şehitlik nedir? Allah yolunda savaşmayı diğer e, savaştan ayıran şeyler nedir? Gibi sorular sordukları veya yaralandıklarında Hz. Peygamber yanlarına geldiğinde ben şehit miyim ya da ben şehit değil miyim duruma göre sorular sordukları görülmektedir. Yine Hz. Peygamber'in Bedir Savaşı'na katılanların ve buradan dönemeyecek olanların cennetle müjdelediğinde böyle bir konuşma yaparken o esnada hurma yemekte olan Umeyr bin el nasıl yani cennetle aramda benim şu savaşta ölmek mi var? ya da şu savaşa katılmak mı var diye sorduğunda Hazreti Peygamber de e, onayladığında elindeki vurmaları bırakıp savaşa katıldığı görülüyor. E, şimdi sahabiler eğer şehitliğe tam manasıyla hakim değilse bu iştiyak nereden geliyor diye bir soru sorulabilir. E, İslamiyet öncesi Arap toplumunda da e, misafirperverlik e, gibi pek çok değerli Erdem'in yanında e, kahramanlık e, savaşçılık, cesaret de en önemli erdemler olarak görülmektedir. Özellikle asabiyet ve kabileciliğe bağlı olarak kabilesi şerefi uğruna e, savaşırken ölmek asil bir eylem, soylu bir eylem ve şereflilik nişanesi olarak görülmektedir. Nitekim pek çok Arap şiirinde yatakta ölmek, yatağında ölmek bir utanç vesilesi olarak değerlendirilirken savaşta ölmek, savaşırken ölmek, özellikle kahramanca savaşırken ölmek bir şereflilik nişanesi olarak inşa edilmektedir. Ancak... Sesini kapattım Fatma. Evet, ses... Fatma Nur Hanım ses gitti geldi hocam Evet şimdi geldi, geldi. ancak ancak ee, Allah yolunda olma kriteri eklenmiş ve böylelikle ee, cahiliye dönemindeki böyle bir asil ölüm kahramanca ölüm ideali Allah yolunda olma kriteriyle koşullanmıştır böyle bir dönüşüm gerçekleşmiştir ki bu da şehitlik olgusunun oluşumundaki önemli aşamalardan biridir Yine Hazreti Peygamber'in e, tüm ısrarlarına rağmen yaşı küçük olanlar ve Müslüman olmayanları bu savaşlara katılmaya kabul etmek istememiştir. E, özellikle Müslüman olmayanları kesinlikle kabul etmemiştir. Bu da İslam hukukunda şehit olmanın kriterlerini e, belirleyen diğer hususlardır. Uhud ve Bilir savaşlarında belirlenmiştir. Ancak İslam geleneğindeki şehitlik olgusunu, şehitliğin mahiyetini belirleyen asıl şey, asıl kriter, Uhud savaşı sonrasında Uhud'daki yaşananlar üzerine nazil olan Ali İmram suresindeki ayetlerde açığa çıkmaktadır. Orada belirlenmiştir. Özellikle 169 ve 171 arasındaki ayetlerde Allah yolunda öldürülenlerin diri olduğu, ali bir mertebede oldukları e, ve büyük rızıklara, sonsuz rızıklara mazhar oldukları, mutlu oldukları, şehit olmanın korkulacak bir şey e, olmadığını bildiren ve bir yönüyle de şehit yakınlarına e, teselli niteliğindeki bu ayetler İslami şehitlik olgusunun, olgusunun temel unsurlarını belirlemiştir ve ilahi bir dayanak oluşturmuştur, sağlamıştır. Yine Uhud Savaşı sonraki şiir, sonrasındaki şiirlerde, Uhud Savaşı'na dair şiirlerde, e, şehit terimesi geçmese de cenneti aramak e, gibi kelimelerle e, şehitsel bir dilin kullanıldığı görülmektedir. E, Muhte Savaşı'nda ise ashabın yani bu metinler incelendiğinde ashabın şehitlik olgusunu tamamen içselleştirdiği görülmektedir, anlaşılmaktadır. Çünkü şehit terimi e, sahabelerin birbirleri arasındaki diyaloglarda daha yoğun e, görülmektedir, daha yoğun karşılaşılmaktadır. E, ayrıca e, Hz. Peygamber'in tayin ettiği komutanların, e, Abdullah bin Revaha özellikle, onda bunları görüyoruz, e, Müslüman askerlerin e, Bizans ordusunun büyüklüğü kalabalıklığı karşısında endişe etmesi, tedirgin olması karşısında e, onları cesaretlendirmek için şehitlik söylemine başvuran e, hitaplar e, yaptığı görülmektedir. Hidabetler yaptığı görülmektedir. E, Muğte Savaşı'nda önemli olan bir diğer husus ise savaştan sonra bu savaşta şehit olanlarla ilgili e, Hasan bin Sabit'in irad ettiği bir şehirde şiir, onlardan müsteşhidi, yani şehit düşenler olarak bahsetmesidir. Bu neden önemlidir? Çünkü e, incelediğim kaynaklarda Bedir, Uhud ve Hendek e, savaşlarına dair e, şiirlerde böyle bir kelimeye rastlamıyoruz. Yani şehide kökünden gelen ve doğrudan terimsel manada onları işaret, şehitleri işaret eden bir kelimeye rastlamıyoruz. E, bu e, savaşta şehit düşenler manasında müsteşhidin kullanıldığını görüyoruz. Hassan bin Sabit'in e, yaşanan olayın hemen ardından şiir iradeden özelliğiyle bilinmesi de göz önünde bulundurulursa e, şehit düşenler manasında yani terimsel anlamda şehitliğin e, şiirlerde ilk kullanımının en azından bizim yaptığımız çalışma neticesinde bu örnekte olduğu söylenebilir. E, bu durum bir yandan şehitliğin e, hadislerden, ayetlerden Artık e, sosyal kültürel bir olgu olarak e, yerleştiğini toplum içerisinde bir göstergesidir bence. Çünkü şiirler içinde de yer edilmiştir. E, dahası yukarıda bahsedilen şehit teriminin Filistin'in fetinden sonra martirden e, tercüme edildiği iddiasını da zayıflatmaktadır. Çünkü onlar bu iddiaya herhangi bir metinsel e, kanıt sağlamazken burada metinsel bir kanıt ortaya çıkmaktadır. Fatma Hanım özür dilerim. Ee, bu moderatörlüğün e, olmazsa olmaz ama çirkin yönlerinden birisi son beş dakikamız. Tamam hocam yeterli benim için. Teşekkürler. Ee, yine şehirde fiil kökünün e, hem klasik metinlerde hem de e, cahiliye şiirlerinde savaşa katılmak manasında sıkça yer aldığı görülmektedir. E, öte yandan e, Yıldırım ve İspir Kurulu'nun 2020'de e, yaptıkları bir araştırmada bir çalışmada cahiliye şiirinde şehit kelimesinin izini sürüyorlar ve burada bir yerde şehit kelimesine rastlanmış. Bu da savaşa katılan, savaşa tanık olan manasında yer aldığı görülmüş. Arap dili belagatı uzmanlarıyla, İslam tarihçileriyle ve e, İslam hukukçularıyla bu konu üzerine derinlemesine mülakatlar gerçekleştirmiştik. E, bu mülakatlar neticesinde e, şehit manasını kavramın, şehit kelimesinin, terimsel anlamda şehit manasını kazanma sürecinin savaşa katılmak e, manasından ziyade tanıklık, şahitlik manası üzerinde geliştiğini gördük. Çünkü hem cahiliye döneminde hem de İslam geleneğinde e, şahit olmanın, şahit tutulmanın, yani şahitliğin e, üstün bir mertebe e, olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de de bunun yer aldığı e, anlaşılmaktadır. E, nitekim Uhud'daki hizmetle ilgili, Ali İmran suresinde şüheda kelimesi yer alırken Allah sizden şahitler edilmek istedi de böyle yaptı gibi bir ayet vardır. Bu da bu anlamsal gelişimi teyit etmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçları kısaca şöyle sıralayacağım, sıralayabilirim. Birincisi, Batı literatüründe İslami şehitlik olgusunun Grek Helen ve Yahudi Hristiyan gelinliğinden devşirildiği iddiaları sağlam kanıtlara dayanmamaktadır. İkincisi, İslamiyet öncesi Arap toplumunda da asabiyet ve kabileciliğe bağlı olarak savaş ortamında kabilesi şerefi uğruna ölmenin soylu asil bir eylem ideali olarak e, yer aldığı görünmüştür. E, İslam ile birlikte bu eylem İslami bir renge bürünmüş. Ancak Allah yolunda olması halinde makbul olacağı şeklinde bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Üçüncüsü ise İslam tarihindeki şehitlik eylemleri ile Hristiyan e, tarihindeki şehitlik eylemlerinin e, paralellik arz etmediğidir. E, çünkü Hristiyan geleneğinde ilk 400 yıl boyunca e, Putparest Roma İmparatorluğu altında Hristiyanlar inançlarından ötürü e, zul zulümlere, işkencelere, e, uğrayarak e, hayatlarını feda etmek aslında inançlarından vazgeçmeyerek şehit oldukları şeklinde bir e, anlatı, bir yazın geleneği e, vardır. Ancak İslam tarihinde e, bu tarz pasif şehitlik örnekleri bahsettiğimiz gibi bir kaçtikler örneği geçmemektedir. E, İslam'ın şehitlik ideali savaşçı, mücahit, kahraman yani aktif şehitlik e, tipidir. E, hicretten sonra devlet sistemine geçilmesiyle birlikte e, savaşlarda böyle bir şehit tipi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki iddialardaki gibi Müslümanların Hristiyan geleneğindeki pasif şehitlik tecrübelerinden etkilenmiş olacağı, böyle bir şehitlik olgusunu devşirmiş e, olacağı iddiası tarihsel gerçekliklerle örtüşmemektedir. Son olarak Mute Savaşı'ndaki şehitlere dair yazılan şiirde müsteşkidin kelimesinin terimsel e, anlamda yer aldığı görülmektedir. Bu durumda şehit kelimesinin Filistin'in fethinden sonra martir kelimesinden e, tercüme edildiği iddiasını e, zayıflatmaktadır. Dolayısıyla... Ee, İslam geleneğinde, İslam tarihi boyunca şehitlik olgusunun e, ayet, hadisler ve sosyal toplumsal tecrübe neticesinde e, kendine özgü sosyo-kültürel bir olgu olarak e, inşa olunduğu söylenebilir. Teşekkür ederim. Peki, ee, ben teşekkür ediyorum ee, Fatma Nur Dikmen Hanıma bu kıymetli sunumlarından dolayı, dolayısıyla Profesör Doktor Kemal Ataman Bey hocama. E, İzleyicilerimizin daha e, kafasında netleşmesi açısından bir iki soruyla toparlamak istiyorum ve sonraki e, tebliğciimize söz vermek istiyorum müsaadenizle. Evet. Çalışma'nın niteliğiyle ilgili e, bilgi alabilir miyiz? Doktora tezimi, master tezimi, müstakil bir çalışma mı devam mı ediyor, bitti mi? Çünkü evet. konuyla ilgilenenler belki takip etmek isteyeceklerdir araştırmayı. Anladım hocam e, doktora tezi e, son aşamalarındayız e, birkaç ay içinde yani 2021'in sonuna doğru tezi tamamlamayı e, savunmayı e, planlıyoruz e, Çalışmanın bu bölüm doktora teziydi hocam çalışmanın bu bölümü de e, al yani bölümlerdeki bir alt başlıktan hareketle yola çıkıldı diyebilirim bunun için yani Peki. Evet. sadece kuramsal çerçeveyle mi yapılan bir çalışma yoksa e, uygulamalı bir ayağı boyutu da var mı? Ee, büyük oranda kuramsal, literatüre dayalı bir çalışma olmakla birlikte e, uygulama ayağının da olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, konunun uzmanları, yani dinler tarihçileri, e, işte İslam hukukçuları hocalarıyla, tasavvuf hocalarıyla, e, fıkıh, bu İslam hukuku hocalarıyla ve Arap dili belagatı hocalarıyla çalışmalarıyla. E, mülakatlar derinlemesine mülakatlar gerçekleştiriyoruz. Beşeri ideolojiler kısmında da yine e, gerekli şekilde e, bazı mülakatlar gerçekleştireceğiz. Modelle ilgili betimsel bir model dedik. Hı hı. Bir detay vermemiz mümkün mü? Bir tık daha. Yani e, metin üzerinden hareketle e, oradaki olguları metin üzerinde tespit ettiğimiz şehitlikle ilgili e, bazı önemli olayları kendi metinsel bağlamı içerisinde anlaşılır kılmaya, açıklamaya çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum ee, Fatma Nur Dikmen Hanıma ve e, Profesör Doktor Kemal Ataman Bey Hocama. Şehitlik olgusunun arkeolojik bir analiz e, analizi gerçekten çok ilgi çekici, çarpıcı bir başlık olmuş. Tebrik ediyorum e, hocalarımızı. Başlıkların çarpıcılığı önemli. içerik kadar önemli. Ee, Fatma Dikmen Hanım bu e, tebliğinde Batı'da ve Antik Yunan'daki şehitlik olgusuna değindi. Kıymetli izleyicilerimiz. Hristiyan gelenekteki şehitlik olgusuna yer verdi. Betimsel bir madır olarak e, bir desen kullanıldığını söyleyerek İslam tarihinden ve hukukundan hareketle arkeolojik bir İslam teolojisi eksenli bir kazı yaparak İslam şehitleri üzerine örneklerle bildirisine devam etti ve sonuç olarak da İslam ve Hristiyan tarihinde şehitlik fenomeninin içerik itibariyle, anlam itibariyle de birbirinden farklı olduğunu altını çizdi. Ben tekrardan teşekkür ederek ikinci tebliğcimiz Bekir Şahin Bey'e ee, sözü vermek istiyorum müsaadenizle Toplumsal ve sorayım. zihinsel dönüşümün deizmi etkileri ben az önce e, e, doktorant dedim doğru söyledim değil mi Bekir Bey? evet evet hocam doğru söylediniz. peki buyurun ee, süreniz başladı tam olarak 21 diyelim 21.20'ye kadar efradını evet. cami ayari <gülüyor> maliyedir evet bekliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın hocam. Ee, öncelikle e, Abdullah hocama ve e, diğer hocalarımıza ayrı ayrı iyi akşamlar diliyorum. E, öncelikle hemen kendimi tanıtayım. E, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. E, din Sosyolojisi alanında doktoramı tamamlamak üzereyim. Kimle e, çalışıyorsunuz? E, Profesör Doktor Özcan Güngör ile çalışıyorum. Evet, e, deizm üzerine bir e, nitel araştırma yapıyoruz, saha çalışması yapıyoruz. E, ben de bitirmek üzereyim, son bir ay artık. E, yani zaman... Abdullah Bey de burada, tabii üst, e, en genel moderatörümüz diyelim, Abdullah Bey için böyle bir tanımlamayı ben uygun gördüm. Zaten halleri nasıl düştü bilmiyorum. Bu biraz da kelam içerikli bir e, evet. e, çalışma olmuş, bir tarafıyla Din sosyal psikolojisi bir tarafıyla bize de bakan bir tarafı var din psikolojisi olarak Kenardan köşeden kesinlikle. buyurun psikososyal boyutu var diyelim hocam evet. zaten daha çok kelam araştırmalar üzerinde hatta sempozyum da düzenlendi bununla alakalı yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzeltin yanlış hatırlıyorsam Van'da yapılmıştı sempozyum kelam araştırmaları biraz daha yoğunluklu din psikolojisinde de çalışmalar var. Ancak biz de dedik din sosyolojisinde nasıl bir çalışma yürüsebiliriz dedik ve saha çalışmasını başladık aynı zamanda slaytımı açıyorum hocam şu an Sen Bekir Bey slaytını açarken ben bir e, oturum başkanı olarak usul hatamı telafi etmeme müsaade et Profesör Doktor Kemal Ataman Bey hocama söz vermeyi unuttum Sayın Hocam, zaten var mı eklemek istediğiniz? Estağfurullah diyor. Mustafa kardeşim, Mustafa'cığım böyle şey mi olur? Yani Mustafa Atmanur e, gayet güzel bir tebliğ sundu. Ama şey de olursa, e, herkesin zamanı e, yeterli olursa, sorular olursa onlarla ilerleyebiliriz. Ama e, benim söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür Peki. ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sağ olun. Buyurun Bekir Bey.